Kanalıma hoş geldiniz Bebeklerim Bugün Sizinle Çok Değişik Bir birlikte Birlikteyim Bugün Zaten İsminden Gördüğünüz üzere Öyle Bir Video Çekirdim şimdi Görüyorsunuz Umarım Beğenirsiniz Sizleri Seviyorum umarım beğenirsiniz Sizleri de seviyorum ve umarım hala linç etme devam etmezsiniz beni tiktokta kötü yorum yapmazsınız umarım çünkü kalbim kırılıyor paramparça oluyorum bebekler ama belli etmiyorum ve takmamış gibi davranıyorum ama aslında biraz takıyorum <gülüyor> abone olun zili açın. like atmayı unutmayın bebekler instagram hesabımı da şuraya yazayım Ay, ya da yazmam gerek yok Ay, belki link koyuyorum açıklamaya umarım beğenirsiniz bu 100k özel bir video 100k olunca paylaşacağım ve umarım bu video paylaştığım zaman 100k bebekler sizleri seviyorum